Herkese merhaba, malum insansız hava araçları veya dronlar konusunda onlarca video çekiyoruz. Çünkü gelişmeleri sizi birinci ağızdan iyi bilgilerle doyurmaya çalışıyoruz. Son günlerin önemli gelişmesi, tabii ki Türkiye'nin ihracat başarısı var ama Libya'da da STM tarafından yapılan Cargo2 kamikaze dronuna gerçekleştirilen bir saldırı var ve bu saldırı da Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Bunun enteresan bir şekilde içerideki yansıması büyük başarı olarak geçerken dışarıda özellikle de çeşitli ülkelerin parlamentolarında atılan adımı açıkçası ben biraz endişe verici olarak görüyorum. Bugün meslektaşım Özgür Ekşi ile beraber bu konuyu konuşacağız ve neler yapıldı neler edildi. Bu iş nereye doğru gidebilir? Bu gibi konuları Özgür Ekşi, Turdef'in genel yayın yönetmeni beraber konuşacağız. Özgür merhaba, hoş geldin. Merhaba Tolga, hoş bulduk. Seni görmek evet. tekrar güzel. E, seni de yeni böyle bir markayla gördük. Yıllardır beraber bir sürü yere gidip haberler yapıyoruz. Öncelikle Turdef, hayırlı uğurlu olsun. Onu böyle videonun sonunda biraz soru soracağım onunla ilgili sana ama bugün tabii ki gündemimiz kargo 2 ve Türk İHA'larının aslında... E, girişte de söylediğim gibi ciddi bir ihracat başarısı. Zaten teknolojik olarak dünyada iyi bir yerdeyiz ama bu Libya'daki gelişmeleri ben açıkçası çok enteresan buluyorum. E, Türkiye içinde sanki çok büyük bir e, başarı gibi e, lanse ediliyor ama e, insansız hava araçları, yapay e, zekaya sahip droneların gerçekleştirdiği Libya Mutabakat Hükümeti güçlerinin bir operasyonu var. Peki bunlar neler? Biraz e, senden bu Libya'daki kargo 2 meselesini duyabilir miyiz? Şimdi e, aslında bu BM raporu yeni değil. BM raporunu ben daha önce çalıştığım dergide aslında ele almıştım, bakmıştım, incelemiştim. Böyle 500 küsur sayfalık bir rapor. Böyle deyince insanlar kim okuyacak diye şöyle bir düşünüyor. Alakası yok. Okumak isteyen için 40 sayfa raporun kendisi. Geri kalanı sadece ek. Önce bir onu bilirim. Yani okunmaya müsait, lütfen okusunlar, elindesinler. İkincisi, orada bir gazeteci nasıl diyeyim numarası olan, gazetecinin ahlakına kalmış olan bir durum burada da var. Diyor ki, açık kaynaklardan biz bu bilgileri topladık. Bir de ismini vermek istemeyen gizli kaynaklardan topladık. Bu bir şey uydurmak istediğin zaman, eğer kanın müsaitse yapabileceğin bir şey. Kim söyledi? Gizli kaynak. Nerede? İşte söyleyemem. Adı açıklanmayan yetkililer olarak bizim <gülüyor> e, haberlerimizde görevi, <gülüyor> çok fazla göremeyeceğiniz konular açıkçası. Evet. Evet. Yani biraz arka tarafta bazen olan şeylerden biri bu maalesef ve hani uydurdum, uydurdum, yazdım. Ee, şimdi raporda e, kargunun e, otonom bir sistem oldu ve bir taarruzda kullanıldığı yazılı zaten sorun burada başlıyor kargo e, navigasyonu otonom olan bir sistem Yani operatörü şuraya git diyor ve bir daha onun oraya gitmesine kadar onunla temas kurmuyor Bu ne demek bu Yolda e, sinyal alışverişi olmadığı için, SIGINT dediğimiz, sinyal istihbaratı ya da herhangi bir şekilde elektronik e, bir haberleşme olmadığı için cem edilebilme ihtimali az, fark edilme ihtimali düşük demek. Bu da operasyonel başarıyı arttıran bir etken. E, belki biraz da işte operatörün bu işle uğraşmasını engelliyorsun, e, başka işlere konsantre olmasını sağlıyorsun. Gibi şeyler de düşünebilir ama bunlar yan. Önemli değil. Asıl önemli olan operasyon bölgesine kendi başına gidiyor. Sürü olarak gidiyor. Ama elektronik sinyal yaymadığı için karşı tarafın bunu fark etmesi zor. En fazla radarda bir şekilde görebilirse, bir çıplak gözle birisi görebilirse, sesini birisi duyabilirse gibi e, ikinci şeylere kalıyor. E, sensörlere değil, e, daha ihtimallere kalıyor. Bu da başarı ihtimalleri. Ama e, BM raporu bu gizli tanıklara dayandırdığı raporda e, bunu bir anda otonom olarak taarruza geçen bir İHA olarak tasvir etmiş. E, bu da e, gördüğü kişiye e, masum mu değil miye kendisi karar verecek demek. Bir de bu ilk önce burada hukuki bir süreç başlıyor. Birisine saldırdı, öldürdü. Bu kişi de masum çıkabilir. Çıkar çıkar. Bu kişi algoritmayı yazan mı, onu onaylayan mı, onu satın alan mı, orada onay mekanizması mı, orada teknik bilmem bir sürü onayı yapan mı? Kim bunun sorumlusu olacak? O belli değil. Zaten STM'nin ürününde de bu yok. STM'de ben bunu STM'li yetkililere de, STM yetkililere de aradım, sordum. Ben mi yanlış biliyorum? Bu kadar laf çıktı. Diler ki hayır biz bunu broşürlere yazdık. Bu otonom ama navigasyonu otonom. Ee, i̇yi ki de sadece navigasyon otonom Çünkü hukuki anlamda bizi ileride çok e, bağlayacak bir yere doğru götürürdü. Hoş, şimdi de kimse ilgilenmediği için bir, olmayan bir şey yüzünden, olmayan bir özellik yüzünden gidiyoruz diye korkuyorum. Ee, ben burada şeyi sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler raporu hazırlandı bu konuyla ilgili. Bir baktık ki hani Libya ile çok alakası olmayan e, gözüken Hollanda parlamentosuna gitti bu rapor. Yani oradaki ülkelerin raporlarından parlamentolarından çıkacak bir şey e, Türkiye'yi nasıl bağlayabilir? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bence şimdi bugün Türkiye şöyle doğrudan bağlamaz ilk aşamada ama e, sizin sattığınız ürün e, başka ülkelerin kamuoyunda bunlar katil. Bun, bu sistemler katil. Kendi başına gidip öldürüyormuş. Bizim topraklarımızda olmasın diye algılanırsa e, ülkeler, Savunma Bakanlıkları, İçişleri Bakanlıkları bu ürünleri alamaz. Çünkü kamuoyu baskısı aleyhine dönüşecek demektir. Sen bunu alamazsın. Sen ne yapacaksın? Kim ölürse kim sorumlusu olacak sorularına e, demokratik hiçbir ülkede hiçbir hukukun e, üstünlüğü olan bir ülkede kimse cevap veremez. O yüzden de bu bence Türkiye'nin üretmesinin önüne atılmış bir engel değil. Ama Türk savunma sanayinin gelişmesi benim gözümde ihracata dayalı. Çünkü dünyada bütün ülkelerde ihracata dayalı. Bu ürünün ihraç edilmesinin önünde bir engel. Bu engele karşı bizim uyanık olmamız gerekiyor. Yani, yani aslında buna hedefliyor bence. Başkaları da Sırayla bunu alacak ve bir üç beş derken 30 ülkenin birden parlamentosu böyle bir şey yaparsa sonra 31. 50. ülke diyecek ki biz almayalım bütün dünyanın tepkisini mi çekeceğiz üstümüze? Ee, bu tabii başlangıç baktığın zaman kargo çok ufak bir drone gibi gözükse de e, buradan atılacak hukuksal adım başka İHA sistemlerini işte daha büyüklerini bugün işte bakıyoruz. TB2 Polonya'ya ihraç ediliyor, Ankara Tunus'a ihraç ediliyor ve Türk İHA'larının satış anlamında fiyat performans açısından büyük başarısı var. Buradan da çok önemli bir konuya dikkat çekmek gerekiyor. Ben tabii biraz şeyi de değerlendirmek istiyorum. Bizim kamuoyuna bu yanlış bir şekilde yansıdı. Böyle bir başarımız vay bizim kamikaze dronumuz Libya'da operasyonda kullanıldı gibi tarafından bakılıyor ama Senle görüşünü paylaşıyorum ve Türkiye'nin bu konuda önemli adım atması gerektiğine inanıyorum bununla ilgili. İki noktaya değmeme izin Birincisi, bir konuda kendimizi kandırmayalım. Evet, fiyat performans ürünü bizim ürünlerimiz. Amerika, Mars'ta helikopter uçuruyor. Bir şeyi uzaktan komuta etmek Mars'tan eğer bir şey komut edebiliyorsak eşitiz demektir. Bizim ürünlerimiz, insanlarımız çok daha genç, çok daha adam saat maliyetlerimiz düşük, çok daha hızlı üretiyoruz. Bizim üretim süreçlerimiz Amerika'dan ya da başka ülkelerden çok daha düşük. Bizim avantajımız bu. Yani yoksa onların yapamadığı bir şeyi biz yapıyoruz diye yaklaşmak, kendimizi kandırmak. Birincisi noktamız bu. İkinci noktamız, e, evet ürünlerimiz çok iyi ama bu bu şekilde iyi. Yani bu bu gerçeği gördükten sonra iyi. İkinci olarak da bu iş sadece küçük e, dronlarla sınırlı kalmayacak. Ben Amerika'dan bir e, kadın cazın bir e, yazısıyla karşılaştım. Onu da tur yazdım. Ona değinmek istiyorum. E, dediğin gibi Ankara 2 Vestel, Kareyelsu hepsine bir e, önüne engel getirecek bir ben büyük bir daha büyük bir kampanya görüyorum. Bunu şey diye düşünebilir o izleyici ya paranoyak mı acaba? Bunlar oturup da açıkla biz size böyle e, taarruz ediyoruz diye yapılmaz. İnce ince yapılır. Nakış gibi işlenir. E, yazıya döneyim. E, bir Amerikalı kadın deniz kuvvetleriyle bağlantılı bir yerde bir e, yazı yazmış. Diyor ki e, bu maket e, diye geçiyor, bizde de daha çok böyle geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı e, işte Diyarbakır'a taarruz denemesi oldu maket uçaklarla diyor. Aynı şeyden bahsediyor. Küçük dronlar, sivil, ticari dronların bombayla yüklenip saldırılması e, kitle imha silahlarından tehlikelidir şeklinde bir lafla girmiş. Allah Allah nasıl bir şey? Bir anda binlerce insanı mı öldürüyor? Hayır. Ama eee... Maksat algıda e, bir, bir algı yaratmak. İşte çok tehlikelidir, şöyledir, böyledir, bunlar çok sakattır falan bir sürü şey yazıyor hanımefendi. E, fakat bu yeni bir algı oyunu fotoğrafına girişte kocaman bir TB2 koymuş. Altında Azerbaycan'da TB2'nin yaptığını e, <gülüyor> eklemiş, onları anlatmış. Sonra dönüyor başka bir konuya geçiyor. Bu aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla ben bunlardan rahatsızım derken bunlardan da rahatsızım demektir Bu da insanların e, algısına bir gene bir oynamadır Ben bu nedenle e, bu hanımefendiye mesaj da attım LinkedIn'den ulaştım mesaj attım daha çok ulaşmışım Çünkü bana yanıt vermiş Ben bir dostumun söylemesiyle e, onun bana ekran görüntüsü atmasıyla yanıt okudum Çünkü beni engellemiş Hani 10.000 mil bin bin, bin bin bin ötedeki herhalde kadına sarkıntılık mı etti mi düşündü? Ne yaptı? Bilemiyorum. Yoksa durumdan mı rahatsız oldu? Ki onun cevap vermesi lazım. Ee, ve diyor ki aslında bunun özellikle kayda geçmesini istiyorum. Ben ona dedim ki TB2 bir e, sivil bir drone değildir. Ticari bir drone değildir. Askeri bir drondur Bu yazıda siz bunu kullandınız. Niye bunun görüntüsünü kullandınız? Bu soru zaten rahatsız etmiş. Bana cevabı e, ikisi arasında bir bağ yoktur. Ben bu kaydın, bu ifadenin kayda geçmesini istiyorum. Çünkü ileride biz buna dayanacağız. Ve diyeceğiz ki bak bütün her şeyin başladığı noktada bu kadın aslında bunun bir bağı yok diyordu. Ama algı oynamak istediği algı başkaydı. Diğer taraftaki işe dönelim. Birleşmiş Milletler raporuna dönelim. Birleşmiş Milletler raporu oldukça eski tarihli Human Rights Watch yani insan hakları e, takip neydi onun Türkçesi unuttum. Eee o STK bunu alıyor, yazıyor ve işin içine diyor ki İsrail'in HAROP İHA'ları da bu işe dahil oldu. Onlar da bu şekilde kullanıldı. Onların da e, şey e, ne derler e, otonom taarruz yeteneği var. Benim bildiğim kadarıyla ben İsraillerin ürünlerini çok o kadar yakından bilmiyorum. Onlar da anlatmaz herhalde bir Türkiye. Bildiğim kadarıyla HAROP'un otonom taarruz yeteneği yok. Ama STM'nin, kargo ikinin kesinlikle yok. Burada Human Rights Watch'ın bu yazısını bakmam lazım. Hatta söyleyeyim bir saniye, tur gireyim. Hazırlamadım maalesef. Bir global scientist vesaire bir şey, bir organizasyon haber haline getiriyor. Bundan yaklaşık Human Rights Watch dört hafta kadar önce yazıyor, üç hafta kadar önce bu uh, global scientists vesaire yazıyor ama harap yok. Harap nerede? Arada bizim ihalardır onlar var ama İsrail olunca e, buradan çıkartılıyor bu şey gibi oldu. Son e, işte e, İsrail'in yaptığı baskılar üzerine işte Batı Şeria ateşlenen füzeler Iron Dome derken. YouTube'a bir bakıyorsunuz, e, altyazı olarak Filistin'i e deyince terörist olarak adlandırılıyor. Bu da olayın başka bir tarafı tabii ki. Bravo. Yani e, şey nerede? E, İsrail'in yaptıkları nerede? Onlar onlar yok. Onlar olmayınca tabii atış serbestle dönüyor iş. Bir saniye, bu arada şeyi buldum. Ha, e, Söylemiştim. Sonra... Atomic Scientists, the Bulletin of the Atomic Scientists, e, kurumun adı bu. Yani atomik Atom e, bilimcilerinin bülteni, bilimcilerinin bülteni gibi anlaşılıyor ama yayın adı bu, the Bulletin of the Atomic Scientists. Bu doğrudan harok, Haropsuz STM'den şeyden kargudan başlıyor ve arkasından şimdi işte bütün Türk medyasının işte bizi övüyorlar dediği. E, yayınlar başlıyor. Yani The Independent başlıyor. BBC, BBC'den emin değilim hatırlamıyorum. E, pek çok Journal. kurum söyleyebilir. BBC Wall yaptı. Wall Street Journal tabii. E, Batı'nın ciddiye alınması gereken ve arkasında da bir maksat var mı diye açıkça da sorulması gereken, ne yaptığını, niye yaptığını iyi bilen kurumları başladılar yazmaya. Ama asla HAROP yok. Çünkü HAROP sansürünü bu o, Atomic Scientist yaptı, atış karguya serbest dedi ve başladı. Ben de diyorum ki biz bunu HAROP'u, haropa övelim diyen yok ama HAROP'la beraber ikimizin aynı ateş altında olduğunu bir şekilde cepheyi genişletmek gerektiğini insanlara anlatalım. Biz bu taarruzun altında, haksız taarruzun altında kalmamalıyız. Haksız taarruzun altında kalıyorsak harapı da çekmeliyiz. Başımız belki de sözde Ermeni soykırımı nasıl bir sürü ülke tarafından sözde bir şey çürütülüyor ama bir sürü ülke bunları kabul etmeye başlayınca işte ne oluyor? İlişkiler farklı farklı boyuta geliyor. Ben şimdi özellikle bunları detaylı detaylı anlatıyorum. Genç arkadaşlarımız sıkılacak ama. Bunları öğretmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Uluslararası hukukun neden bu kadar önemli olduğunu çünkü gelecek zamanda da başımız yine bu tür şeylerden derde girmesin diye önlemlerin alınması. Bir başka sorun da malum ikinci Dağlı Karabağ e, Savaşı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekten tabii Türkiye'nin de verdiği destekle e, 30 yıldır işgal altında olan toprakları gerçekten çok dişe diş bir savaşla, çok zor bir arazide... Bunları geri aldı. Ama bu savaşta da biraz önceki haberler gibi hep TB2 ön plana çıktı. Yani İsrail'le alınan bir sürü İHA sistemi var. Bir sürü dolanan mühimmat var. Aa, hiç böyle e, bir şey çıkmadı İsrail'den. Ha şunları duyduk savaştan sonra. Tamam sen ben çok yakından takip ediyoruz ama e, İsrail'in birçok ülkeye satış anlaşmasını duyduk sonrasında. Adı açıklanmayan bir ülkeye yapılan işte 150 milyon dolarlık satıl satış. Yani bu e, Sence biz biraz fazla mı plana çıkardık silahlarımızı? Şimdi evet kendimizi hedef haline getirdik. İsrail pek çok konuda uyguladığı sessizlik politikasını, örneğin en meşhur, en bilineni nükleer silahla ilgili var mı yok mu kimsenin emin değil. Kaç yıldır adamlar ağzını açmadılar bu konuda. Hiç Gaza, hiç Gaza gelip bu konuda tek bir kelime söylemediler. Her konuda böyle davranıyorlar savunma çok dikkatli olunması gereken bir konu Ben bir gazeteci olarak Evet konuşulmasını istiyorum ama aynı zamanda sorumlu bir kişi olarak ne kadar konuşulacağının da kontrol altında olması gerektiğini düşünüyorum İkisinin ay ayarını bulmamız lazım gelelim Karabağ bir Karabağ'da TB2'ler kullanıldı doğru ama Antonov'un an ikileri ya insansızlaştırıldı Onlar da kullanıldı hiç kimse konuşmuyor Haroplar da kullanıldı. Onlar da hiç konuşulmuyor. Sadece varsa yoksa TB2. Evet TB2 çok başarılı, çok doğru. Ama diğerlerinin örneğin Haropların konuşulması şart. Çünkü aslında örneğin e, ne oldu? TB2'nin altındaki payloadu, e, faydalı yükü West Camp'di. E, Ermeniler bir e, İHA düşürmüşlerdi. TB2 düşürmüşlerdi. Kanada'ya yazdılar. Kanada'dan sadece aslında onlar değil, daha bir sürü firmaya. Yazdılar ve dediler ki burada işte haksız bir savaş oluyor, şöyle de bir şeyler oluyor. 30 yıldır orayı işgal edenler bendim. <gülüyor> Ama işte ağlayınca bir şekilde bir sana bir e, süt geliyor. E, işe yaradı. Şimdi senin açıklamalarına e, orada düşürlen 2nin bütün ele geçen bütün parçalarını Ermeniler incelemeye başlar. İşte seri numaraları hangi? Yani şimdi sonuçta. Ee, İnsanımız da çok karıştırıyor yerli milli işte yüzde doksan emotoru böyle diyor kamerası önemli olan sizin sisteminiz hazırladığınız sistem bunu hep anlatıyoruz Özgür de anlatıyor yayınlarında ee, bunları hazırlarken bunlar işte kamera kim yapıyor Westcam kanalı şirket G gidiyorlar kanalı şirketin önünde eylem e yapıyorlar sloganlar atılıyor işte afişler açılıyor şunlar yapılıyor bunlar yapılıyor. Ve orada da bir ciddi bir Ermeni diasporası var. Bunun sonrasında da şirketler baskı altına tutuluyor. Nüfus, oy, siyasi partilere baskı bunlar çok önemli kavramlar. Belki de Türk insanı olarak dışarıda en büyük eksikliklerimizin başında geliyor. Ve burada da aynı Libya'da olduğu gibi Türk silah savunma sektörünün ürünleri 12'den hedefe konuyor. Ve e, tabiri caizse... Oya gibi işliyorlar. Bakalım başımız ne olacak, ne bitecek? İçeride de biz bunları, e, bazı şeylere biz savunma milli bir konu olmasına rağmen siyasete çok karıştırıyoruz. Günlük, aa işte şunu yaptık, bunu yaptık, paylaşımlar e, çok fazla filtrelenmediğini ben düşünüyorum. Sonra da başımız derde giriyor. Bakalım neler olacak diye merakla bekliyoruz. Ben bu millilik yerli konusunda bir şey söyleyeyim. Ee, mesela yüzde 93'ü yerli dendiği zaman bu aslında e, teslim edilecek platform için yapılan anlaşmada söz konusu ürünün yüzde 93 ürünün tamamı değil, e, firmanın yükümlülüğünün yüzde 93'ü yerli anlamına geliyor. Firmanın yükümlülüğü içinde şimdi var mı bilemiyorum eski zamanda payload yoktu motor yoktu kamerayı ve ee, kamera. özür dilerim elektrooptik kamera ee, lazer e, işaretleyici, targeting şey aydınlatma bunlar <gülüyor> yoktu ee, şimdi ne oluyor bilmiyorum ama hani millilik yerliliğin karşılığını Aslında e, Firmanın yükümlülüğüyle bağlantılı, sınırlı olduğunu iyi bilmemiz lazım. De Bu konu ne yazık ki e, kamuoyunda özellikle çok e, karıştırılıyor ve farklı farklı iddialar, farklı, farklı farklı yaklaşımlar. Şimdi sonuçta bir şey ortaya atıldığı zaman herkesin ona verecek bir cevabı var ve böyle büyük büyük kavgalar çıkıyor ama e, İHA ve drone konusunun geleceğe hukuksal açıdan soru işaretleri bu gelişmelerle Türkiye açısından e, durum buraya doğru gidiyor diyelim. E, bu tabii. arada da, tabii. İznimle şunu söylemek istiyorum. E, aynı Libya STM2 olduğu gibi Azerbaycan için Azerbaycan'da Türk ürünleri düş, düşen, Türk düşürülen Türk ürünlerin üzerinden Kanada'ya ulaştıkları gibi aslında aynı ürünler İsrail'de de kullanılıyor. Yani Westcam'in o payload'unu ee, İran'la İran'da bir şey İsrail'de kullanıyor İsrail yani aynı ülke şey yani aynı Azerbaycan aynı Ermenistan aynı Karabağ aynı veskem ama Türk sen e, sana sa şey var ambargo var sen sana yok burada bizim bu gaza gelmeden bu co co coşkuya düşmeden dikkatli bir şekilde davranıp <gülüyor> İsrail'in elinde aynı ürünler var mı? Onlar da bunu kullanıyor. Aynı şeyler. Onlar da orada kullanıldı diye propagandasını yapmamız lazım. İsrail ürünlerinin propagandasını yapalım demiyorum. İsrail hedef olmuyor. Biz de hedef olmayalım. Hedefi e, cepheyi genişletelim. Baskı azalsın üzerimizdeki diyorum. E, bunu özellikle söylemek istedim. Önemli bir konu. Çok teşekkürler. Bir de tabii ki e, sen Turdef diye yeni bir marka oluşturdun. Yeni bir girişimin var. Biraz da onu e, anlatırsan neyi hedefliyorsun? İnsanlar seni nereden takip etsinler? Bu bilgileri de alalım Özgür senden. Evet, şimdi e, biraz geçmişine dönmem gerekecek zamanımız varsa. E, ben hürriyette e, savunma muhabiri olarak başlamıştım. 2005 yılında. O zaman Türkiye'de savunma üzerine, havacılık üzerine sen yazıyordun ama savunmayı ele alan kimse yoktu. Ee, ben e, savunmayı e, tişört satmaktan farklı bir şey olduğunu anlatmak isteyerek hürriyette çalıştım. Ee, ve bir tüfekse, milli piyade tüfeği ise niye 7.62, niye 5.56 değil, ne farkı var bunları anlatarak başladım. Böyle kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonra hürriyette yollarımız ayrıldı. Çok da mutluyuz. <gülüyor> yani ee, e, şimdi e, sonra C4'ü kurdum, bir ortağım vardı. C4 defansı kurdum, 8 yıl orayı götürdüm. E, Ekim ayında bağları e, kopardık e, ve şimdi artık buranın genel yayın yönetmeniyim. A, ayrıldığım zaman. Yeni bir yol ayrımına geldiğim zaman şöyle bir şey düşünmek zorunda kaldım. Bu sektöre ben başladığım zaman rakibim neredeyse yoktu. Benim yaptıklarımdan sonra bol miktarda rakip yarattım. Şimdi tekrar aynı ortama Türkçe bir şeyle yayınla girersem onca rakibin arasında biri olur. Oysa Türk ürünlerinin yurt dışında doğru tanıtılması da bir ihtiyaç. Çünkü iyi tanıtılmıyor yanlış haberlerle tanıtılıyor iyi yapanlar var onlara ben bir itirazım yok ama çoğunluğu konuşuyor e, firmaların ihracatını destekleyebilecek şekilde bu şu demek değil olmayan olduğumuş gibi gösterelim değil olanı doğru gösterelim Türk ürünleri zaten yeterince kaliteli buna bir engel yok ya da fiyat performans açısından zaten avantaj Türk ürünlerinde ama doğrusunu anlatalım. Doğrusunu anlatırsak, doğrusunu bilirse karşıdaki adam Türk ürünlerinden neyi bekleyeceğini, <gülüyor> ne kadar bekleyeceğini bilirse ürünlerin de ihracatın önü açılır diye düşündüm. Turdef. Turkish Defense'in ilk üç harfinden kısaltarak Turdef'i kurdum. İşte Ocak sonunda şirketi kurdum. Şubat başında yayın başladım. Aa ne yapacak? Yurt dışındaki adam beni nereden görecek diye düşünürken şu anda ayda ilk başta ayda 70 farklı ülkeden geliş vardı. Şimdi 90 ülkenin üstüne çıktı. Ayda 90 farklı ülkeden insanlar geliyor. Sadece Türk ürünleri yok. Ama daha çok Türk ürünlerini okumaya. Çünkü dünyada da ne olup ne bittiğini de yazmam gerekiyor. Bütün dünyada olup bitenleri ve özellikle Türkiye'de olup bitenleri, okuyabilecekleri bir kanala gelmiş oldular. Ben de böylece bir çorbada bir tuzum olursa ne mutlu bana. Başarılar diliyoruz. Önemli bir yol. Çünkü bir ülkenin savunma ürünlerinin ihraç edilmesi ve tabii ki iyi tanıtımlarının, onlar hakkında düzgün haberlerin yapılması da büyük önem taşıyor. Özgür başarılar diliyorum. Ee, umarım bu konunun farklı bir boyutunu izleyicilerimize anlatmış e, olmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı info.olgaozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.